Aralarında tamam, yine aslanlarda şey, evet, ki bu formatı muhtesel, güzel, ne güzel. Mesela git tarayçalı, git tarayçalı. oldu. Bahar geçti, umurumuzda. Aşım muhtesel, yine bir karakent salıp başlıyorduk. Az Azgirabosan, kafetnik yatar. Bütün işi kaytaramaz diye umutlarım var. Çünkü kim koldan kigene çaba koydu durab. Rahmat, mirahtan, kırjauz, alpasan hamalaz. İyi, ana şey Huzurlar ettiğimiz odalar muziği maşallah maşallah da ettiğimiz odalar Taş döndü da yoluna bana gel Yalnız sen sevgamı sığğan da yoluna bana gel Yalnız sen sevgamı sığğan Bir yanı sana al, Sen gerçek iken muhabbet ola. Bulasan ki sema saçan. Sen gerçek iken iken muhabbet ola. Bulasan ki sema saçan. Ki ev sen eş Bir de sen yürekten sen